İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın birçok ülkesi mahvolmuştu ve Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim de yükselmişti. Bir sonraki küresel süper gücün kıtalar arası balistik füzelerle hem nükleer saldırı gerçekleştirebilme yeteneğine hem de bu tarz saldırılara karşı savunma gücüne sahip olması gerekliliği açıktı. Kuzey Amerika'da saldırıya karşı en savunmasız nokta, Kuzey Kutbu yönüydü. Dolayısıyla 1958'de, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın ortak girişimiyle NORAD diye bilinen Kuzey Amerika Uzay Savunma Komutanlığı oluşturuldu. Bu, yarı otomatik yer sistemleriyle önemli bir savunma hattıydı. Aynı zamanda da, Kuzey Amerika'da yüzden fazla bölgeye dağınık bir şekilde yerleştirilmiş, uzun mesafeli radarlardan oluşan otomatikleştirilmiş bir sistemdi. Bunlar bilgisayarlarla donatılmış radar istasyonuna bağlıydılar. Radyo dalgalarını ve telefon tellerini kullanarak veri taşıyorlardı. Tüm bu radar verileri Colorado'daki Cheyenne Dağı'nda bir mil derinlikte gömülü olan özel uyarı merkezine aktarılıyordu. Bu makineden makineye iletişim uygulaması operatörlere bilgisayarlarca otomatik olarak aktarılan ve işlenen bilgileri kullanarak anlık karar verme yeteneğini kazandırdı. Üniversiteler takip eden yıllarda bilgisayar ağının potansiyelini fark ederek, bu çevrim içi olma fikrine hızlıca adapte oldular ve geliştirdiler. The be the team members who are geographically distributed in touch not only with one another but with the information base with which they work all the time and this is obviously going to make a tremendous difference in how we plan organize and execute almost everything of any intellectual consequence if we get into a mode in which Para transferleri, güvenliği sağlamak için şifreleme gerektiren en önemli uygulamalardan biri. Ve internet ağının dünyada milyonları kapsayacak şekilde büyümesi, yeni bir güvenlik probleminin doğmasına neden oldu. O zamanlar şifreleme için anahtar olarak bilinen gizli bir numarayı bilecek iki taraf olmalıydı. Peki birbirini hiç tanımayan iki kişi bu gizli anahtar üzerinde, sürekli dinlemede olan ezgi bu anahtarı duymadan nasıl anlaşabilirler? 1976 yılında Whitfield Diffie ve Martin Hellman bunu yapmak için şaşırtıcı bir hile geliştirdiler. Önce renkleri kullanarak bu hilenin nasıl işlediğini inceleyelim. Ayşe ve Ahmet, bunu ezgi bulmadan nasıl olur da aynı gizli renk üzerinde anlaşır? Hile iki gerçeğe dayalı. Birincisi, iki rengi karıştırarak üçüncü bir renk oluşturmak çok kolaydır. Ve ikincisi de, bir renk karışımında bu karışımı gerçek renkleri bulmak için ayrıştırmak zordur. Bu, kilit için temeldir. Bir yönde kolay, geri yönde zor. Bu da tek yönlü işlem olarak bilinir. Çözümü de şu şekildedir. İlk olarak bu iki kişi açık bir biçimde bir başlangıç renginde anlaşır. Bu sarı olsun. Sonra Ayşe ve Ahmet rastgele gizli renkler seçerler ve sonra da kendi seçtikleri gizli rengi saklamak için herkesçe bilinen sarı renkle karıştırırlar. Şimdi... Ayşe kendi rengini saklayıp karıştırdığı rengi Ahmet'e gönderiyor ve Ahmet de kendi rengini saklayıp karıştırdığı rengi Ayşe'ye gönderiyor. Hilenin can alıcı noktası işte burada. Ayşe ve Ahmet kendi gizli renklerini diğerinin karışımına katarak ortak bir gizli renk elde ediyorlar. Bir düşünün, ezgi karıştırılmış renkteki gerçek rengi belirleyemez. Çünkü bunun için kişilerden birinin gerçek rengini bilmesi gerekiyor. Ve işte hile de bu. Bunu rakamlarla yapmak için sayısal bir prosedüre ihtiyacımız var. Ki bu da bir yöne doğru kolay, ters yöne doğru zor.